Genellikle Orta veya Güney Amerika'da bir tarlaya inmiş iş yeti görüntülerini uyuşturucu taşıyan kaçak iş yeti bulunduğu başlığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Tek ve son uçuşunu yapan çok eski bu uçaklar ağır kırım nedeniyle bir daha uçamıyor. Uçağa da güvenlik güçleri el koyuyor. Ama ya havalimanında yakalanan, içinde uyuşturucu bulunan iş yetleri Portekiz ilginç bir karara imza attı. Ekim 2020'de Brezilya'dan Avrupa'ya uçuş sırasında Lizbon'a yakıt ikmali için inen Falcon 900B tipi uçak gelen ihbar üzerine aranmıştı. Polis uçakta 175 kilogram kokain bulmuştu. Uçuş ekibi ve yolcular gözaltına alınırken iş yetine de el konulmuştu. Mahkemenin ardından el konulan Falcon 900B tipi iş yeti artık devletleştirildi. Portekiz Hava Kuvvetleri, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, filosuna bir adet Falcon 900B tipi işletini kattığını açıkladı. Üç motorlu, geniş gövdeli uçak, devlet görevlilerin seyahatinde kullanılacak. Falcon 900B, 1984'te ilk uçuşunu yaptı. Halen LX modeli, Fransız Dassault tarafından yeni sistemlerle imal ediliyor. 500'den fazla uçak iş adamlarını uçuruyor. Kabini 19 koltuk kapasitesine kadar çıkan uçak 7.400 kilometre menzile sahip. 15.500 metreye kadar çıkabiliyor. Falcon 900B'nin ikinci el fiyatları, uçuş saati, imalat yılı veya durumuna göre ortalama 5 milyon dolardan başlıyor. Yeni Falcon 900 LX'in satış fiyatı ise yaklaşık 44 milyon dolar.